Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Günün birincisine geçmeden 7 Haziran Perşembe gününü hatırlayalım. Dün gelinler Ramazan kebabı yaptılar. En yüksek puanı başa kalırken, en düşük puanı ise, çok sevilen yarışmacı Hatice almıştı. 8 Haziran Cuma günü, kim altınları aldı ve kim yarışmaya veda etti? Detaylara geçelim. 8 Haziran Cuma günü kıyasaya mücadele yaşandı, gelinlerin puanları birbirlerine, yakın olduğundan dolayı, günün birincisi haftanın da birincisini belirlemiş olacaktır. 8 Haziran Cuma günü ilmik tatlısı yapıldı, Fatih Yürek, ilmik tatlısı listesini gelinlere verdi, kaynanalara da bir buçuk dakika verdi, kaynanalarda gelinlere tarif ve dikkat edilmesi gerekenleri söylediler, daha sonra kaynanalar izleme odasına geçtiler. Yemekleri yapmaya başlayan gelinler arasında, söz dalışı da başladı. Başak ve Yurda Nur Hatice'nin kıyafetini eleştirdi. Özlem'in şüpheli hareketleri gelinleri çileden çıkartır. Çünkü Özlem'in kaynanası, her seferinde Özlem'in tabağını bulabilmiştir. Gelinler, özlemin tatlıyı yaparken az hazırlık kullanmasını ve vanilya atması sebebiyle tabağını kaynana tarafından kolaylıkla anlaşılması için yaptığını iddia edip şikayetçi olurlar. Haftalık toplam puan durumuna geçelim. Puan durumu şu şekilde oldu Başak 46 puan, Yurdanur 38 puan, Hatice 43 puan, Özlem 47 puan aldı. Haftanın birincisi Başak olurken, Yurdanur ise sonuncu oldu ve yarışmadan elendi. Başak haftanın birincisi olarak altınları kazandı. Tebrikler Başak, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız, hoşçakalın.